Bugün 30 Eylül 2022 Cuma Venüs günündeyiz Akrep Burcu'nda ilerleyen ay 0 19'da Oğlak Burcu'ndaki Plüton'la yaptığı uyumlu açının ardından boşluğa girecek ay boşlukta ilerlerken iç dünyamıza yönelebilir manevi derinleşme ve tefekkür yapabiliriz ruhsal dengemizi de korumamız kendimizi güçlü ve güvende hissetmemiz mümkün Bugün Venüs Başak Burcu'ndan ayrılıp Terazi Burcu'nda ilerlemeye başlayacak. Venüs Terazi Burcu'nda yönetici olduğu için çok güçlüdür ve kendi özelliklerini de daha rahat ortaya çıkarabilir. Venüs 23 Ekim'e kadar Terazi Burcu'nda ilerleyeceğinden aşk, sevgi, ilişkiler, işbirlikleri, sanat, güzellik, estetik, diplomasi ve adalet konularında daha duyarlı ve verimli bir dönemde olabiliriz ay 7.03'te yay burcuna geçecek yay burcunda ilerleyen ay önümüzdeki iki gün yabancı kültürler uluslararası ilişkiler yüksek öğrenim ve hukuksal konulara da ilgimizi arttırabilir sabah saatlerinde ay terazi burcundaki Venüs'te uyumlu görünümde olacak keyif ve konfor arayışımızın artabileceği bu saatlerde maddi manevi şanslı hissedebilir bazı sürpriz fırsatlarda da karşılaşabiliriz yay burcundaki ay öğleden sonraki saatlerde koç burcundaki jüpiterleti üçgen görünümde olacak İyimser ve rahat enerjiler altında olabiliriz. Özel ve sosyal ilişkilerimizden destek görmemiz, mutluluk almamız mümkün. Kültürlü ve olgun yaştaki kişilerle ilişkilerimiz destekleyici olabilir. Eğitim, kariyer ve seyahat gibi planlarımızda yapıcı adımlar atabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.